Sen ağzına abd olmuyor, oyuncağırmaz. Aha oyuncağırmaz. Konuştu. Ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu ne Kadir, ya da küçük odası, oyuncak odası, Remzi ya çok renzi. Yani oyuncak odası, her şey, şey üstüne oktubet. Ben gireceğim. Bak bak bak. Bak bak, bak, bak, bak. bak bak, bak, bak. Renzi. Bak, bak, bak. Bak, bak, bak. Renzi. Bak, bak, bak. Renzi. Bak, bak, bak. Bak yani, ışık yanıyormuş diye şey yapsana öyle bakıyor fotoğraf değil, <gülüyor> değil mi? Hayır Ben şu oyuncu aradığımda Hayır. Hayır. Ama Ne? Ne diyeyim? Ne? Bayıp. He de diyeceğim. E, öyle diyor kadın. He de vurma diyor. Ha. Bak. Aman et. Ne Bak. Mahniyet Asya'yı ben silahını. Ha. Şöyle Ya. Yok. söyle Ha. Beni anlamıyor Olsun istiraf veriyorum sana. Ben de çay içik ya. Eee? Şöyle. Muha Anam anam anam anam. Değil yapar o zaman. Remzi. Kahve ne var yapar lan. Şimdi Necim yapar? Necim, Necim? yapar? Şey var ya? Kahve içtik, <gülüyor> ah. nasıl olur bunlar? Şimdi gelir sonra. Remzi'ye sen söylüyorsun. Ayyememem. Bak ne diyorsun? Remzi'ye. Harun yayı zıslatı. Harun yayı zıslatı. Harun yat kız, kötü de istirahat yapıyorum. He he. ha so. İsraf bir. Sürmelim ha. Bak bak bak petül petül bu senin mi ya? Petül dağında yürüdüğümüz musk. Petül dağında yürüdüğümüz musk. Aa sen oyuncakları falan. Ağzını alıyor, ağzını alıyor, alıyor. iyi ya. Sen kendi olca falan. Bileri çek, bileri çek, bileri çek oluyor değil, bileri çek. Sahni burada da olur, zapat zapat olur. Ne işi lan işi ne Olur ya seviyebilir. Güzeller. Bu da hadi hadi. asır bakayım. Hadi bakarak lan. Kamarıya bakarak asıl. Yaz değil mi? Haydi nöbet nöbet nöbet nöbet nöbet nöbet nöbet nöbet nöbet nöbet nöbet nöbet nöbet sen de şuna bak tuta bena birge. Hadi, ne oturma? Ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne bebe abi söyleyebiliriz. Bu sosu da güzel, ama çok tekstimi. Patatını yedik mi? Değil öyle miyiz? Men abi de geç. Yok orada bunlar. Biz burada ne gezeriz lan? Havacılık çikünde dursun de Yağmur yağıyutup da o yüzden değil mi? Kendimiz. Yani. Bahçede bize? Bizde. Oradan gözüküyor mu bize? Biz. Bizde. A şunu yapıştıracağız. Ben benzi, Şu o, al, al, al. O, or, o, ben hocam oraya yapıştıracağım. Alab dende var açık. Aha şunu yapıştıracağız. Alırız. Al yapıştır. Yapıştırır mısın? Ha mendilin sıfır. Bir dakika ya baba. Metiu. Ben de dur cebine koyurum. Getir. Bak oraya yapıştır. Bu da benim cebime. Anlamıyız. Sen ezlenme. Niye ezlenmezsin? Of. Tamam. Var yani. <gülüyor> <take> ben de ağzını. Allah röpüye çekiyor. Dramatist yetiğini çekiyor. var yani. Getiriz mi? Söyleyeyim mi? Eğitim. Ezgi ekmek verelim. Elin ekmek verelim. Elin ekmek verelim. Sen abi. Az doldur Oy oy <gülüyor> Emine nedir bu güzellikler Nedir bu güzellikler <gülüyor> Parmağımda yüzme <yışın gülüyor> Bana hey, hey, soruza bile <gülüyor> Şurada şeyi var da Teyit, şey, hey, ateş falan gel. Hey, hey, var sonra burada sonra da, da, da, da, da. da. <gülüyor> Emine'ye oyunu tamam tane Tamam Ah cebine koysun, cebine koysun. ne sen çöp oyunu yediğimiz. Sen, hı, hı. sen hı, hı. çöp oyunu. Sen çöp oyunu. Çocuk yediğimiz. Çocuk yediğimiz. Sen perçelerde kaç yaşlılar ne var? Çöp hı. Hı. Çöp oyunu. armut oyunu. olur. oyunu. Arabat oyunu. Arabat oyunu. Arabat oyunu. Arabat oyunu. Arabat oyunu. Arabat oyunu. Arabat Ay. Evet bizsin de mavim. Dedesin de aldığın dedesi bunun. E ya. Bunu da çekme. Emine diyorum ki Uryan da görsen bizi göremezdinler bunu. hiç <gülüyor> akılmaya gelmedi <gülüyor> gelecek. de. Saçık. Şoba Murat. Seni niye? Hasta yapıyorlar burada. İddaf nerede diyor müsaitlerimiz? Neden neydi? Oy kim ya? Anlamadım. <gülüyor> ben de yaptım. Ee. Başını da mı kesiyor? Sancağıyla böyle. böyle. Kadeoçu mu yapıyor? <gülüyor> Hah? <Kadaucu. gülüyor> Dur yiyim açın da. Onu bana versen canım. Benzer. Benzer. Ben de <gülüyor> <gülüyor> vallahi. <gülüyor> Sen. Gülella <gülüyor> <Kuleller> orada bana. Ramiz. İstanlar açılış. yenge bağlı. elini La ilahe illallah. Allah. <gülüyor> çok yenge elini Sil gali beni Allah, la inlaha, ilaha illallah, la ilaha ja illallah. Allah'ıdır, Allah'ıdır, gece gündüz. Dönde deyim La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ağla alamam kızı. La ilaha illallah. O zaman ne güzel ya kızıyorsun maşallah. Ne bir? Gel. Bak öptünüz. E, e, e, öptü öptü mü? Öptü Hep ben öptüm. Öptünüz. Allah bunu Mama son maçtan çıktın mı? Allah mahkemle. Dışarı mı? Ha? Ah. Dışarı. Taon. Dış. O da Çok denerim benim oru, <gülüyor> Annem diyor. Kadayıf yapıyor, ekmek, brot, kadayıf yapıyor. Üzümlü yapıyor. Sırana bir dene. Hadi bakalım. Şey. Bu. Yemedik için daha onu katırmış diyor. Patatı şey yaptı, bir de çikolataları şey yaptı. Neriman'ı koydu çikolatalara. Ne sardın demiş olar unlu da tutuyorlar yeminle. Önce yemeniyi yiyelim. Ben son da öyle. Her geldiğimde tutmuyor. Şurada döşük. Daha döşük kayık orada. Döşükleri yemek yerken ağrılar da biliyor musun? He? Peyam dağ köyüde oldu. Çay getireyim sizde. Ha burada, i̇şte. burada var diye. Burada baba. Şimdi kadın gelir sorar ne içeceğimizi. Siz ofe mi söylüyorsunuz, çay mı söylersiniz baba? Ne nah, ha? Kendin yaparsınız değil mi? Kadının getirdiği bizim olacak baba. Kendilerine yaptıkları gibi bize de yapıyorlar. Bravo, burada ne var diye? Oh kadoca. Nei brut kadoca. <gülüyor> <gülüyor> ne? Dramdan ya. <gülüyor> <Bro, kadavucu>. değil <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorlar? Çekilin. Çekilin. Sı. Sıkara. Çikolata. çikolata. Dur bakayım, Et Dur <gülüyor> <gülüyor> oh, Oo et sigara Yaptı da sigara. Beni, sigara <gülüyor> Şunu öyle yaptı, kesti <gülüyor> de. <gülüyor> ya, Sıkara mı diyor? Kirbitle oynadı ya o kız sıkara. Bu neye gir? Bu nah, neye gir? Sıkara lan mi? Sıkara. Sıkara. Bu? Bu sıkara. Oğlum var ya yanımıza dursam valla çarpma. He sıkara. Hadi ilk yeğe yiyorum. Sıkara ver ben benim için getir. Ne? ne, ne, ne, ne. <Gülüyor> <Gülüyor> ah. İşte ya bu içeceğim. Ben eti yapacağım be. Çok istiyor ha? Sıfır ha. Ne? Niye sıfır ha? Şimdi şu da lamba yanıyor ya kırmızı lamba. Ha? O zaman çekiyor. Şimdi çekiyor mu? Ha? Şimdi ee, o an hani seyir ederken onu Kendim bırakıyor da. değil mi? Girip bir baştan alıyor. Evet, o bitti yerden başlıyor. Kosul alıyor hayretler. Sağdırma yok? Yok. Evet. yok? <tık> yok. Şimdi şöyle, e, öncekine istemem. bakmadık biz. Yoksa orayı kesiyor siliyor, annen, annen. üstüne balıyor. Hastane annen? nereye getirmişler? Onlara vermiş? E. Onlara. Nereye diye verecek Burak? Profesör... Alkın, anlatabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne var işte? Vay, adam çöktü. Yozlattan çıktım sahâselâmette. Kağıt eline geldi mi ya? Şükrü, beni yaşımın, alatımın yaşımın sumu. Ne biçim bir sumuz elme? Ben de, ben de Vay, vay. Şu kızın an başımız, gözümüz, halımız hal haram işte. <gülüyor> Anasıyla bana ne oluyor? <gülüyor> Şunu her verseydi, şimdiye kadar dinlemiyip de, sözlemiyip de, her muamele yapar mı da, ikiye atça da yaşar da, <gülüyor> şuna vermiyoruz şu o zaman. Abi... ¿Qué sí. hará sí. más? ¿Qué hará más? Vallahi öyle Ne yani? Kötülen yüzünü bu tarafa döndürelim. Bak ben anlatayım. Dört bıçağı kadar diyor durabilirsiniz diyor. Ne diyor? Dört bıçağı kadar diyor durabilirsiniz Bak diyor. Bakayım. Bak anne anne. Neriman evet. abi pek geçecekseydim evet. biraz o önce yine öptü Betül anne. Hani? Hadi, o, o, üçü de oturmuş vardım tokalaştım. Oradan sonra ben, ben, ben, biz dedim vakansiye gidiyoruz dedim. Renziyi koymaya geldik dedim. Oradan sonra Böldü bir bana da bana dedi. Abi bir kalsın bari ne? Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Ya, Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Aha. Ulas gelmedi bari. Ha. U bu pek de gün. yok bahçede. Bak olur. Ne yapıyor? Temiz. Yağmurlu. Temiz. Efe Dezent seti. O yok. kamera alalım. Kamera. şu her yerde var. Bak ben ayakkabının şu karanını kom here. Kalk dinlemiyor ki. Hey. Sırıca, ne diyor? Bak, olu Sız, olu. biliyor her şeyi biliyor da konuşmuyor. Ne diyor Ne dedin? De? De. Bak cık cık konuşuyor. De de ah, oynamasın diyor oyuncak o, oyuncak sübür Daha tamam, şey diyor. Halleme. Diyor, hallemez. Tamam da ben altıncıda kal her. Şimdi gel. Ben gel. Gel. Ne diyorsun? Gel. Tamam. Bekle. Bekle. Halleme. Bekle. Halleme. Dur elleme Bekle. Halleme. Bekle. Halleme. Bekle. Baba. Baba çeksin. Üzülme. nasıl tutuyor. Ya, bak. uzanmak istiyor da. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Anne. Çantasını ki. Şuradan tut istiyor. Şuradan tutsa o zaman beni arkaya sallayamıyorsun kendimi. Önden tutsa tutabilirim. Tut. Evet. Ah. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Sen oyuncak olduğunu, anne kız bak hala, valla oradan ben üstümü yiyorum bak. Ellerini geri yana çekiyor. Bilmiyorum. Bir <gülüyor> şöyle. Şey. Dik tak, dik tak, dik tak, dik tak, dik tak, <gülüyor> dik tak, dik tak, dik tak, dik tak. Dik tak. Betül, Betül. Betül, Betül. Evet. Betül. Çuval 났다. Şöyle evet. bir şey. Tamam. Ha sen özür dileriz. Tamam. Gel topla e evet. e Ne toprayım, diye, toprayım diyecek ki hani. Toprayım? Ya. Toprayım? Bilmiyor ya çocuğu. Hadi, rengi. Hoş şey. ettin. Eyvallah. Şura geri gelecek bu. Bilmiyor deme, bellesin. Ha. Dur öyle erinmesin. Şu zarar mı tutuyor Betül. Babam ya sıkıştı. Ama bu oyunumuz oynamak istiyor. Yok, indirme, şey etme. Elektrik elektrik olsun. Öğreneceğiz ya. Betüs, Betüs, Betüs. Allah'ım. Ah. Şu la şu şu. Aydınan attan attan attan. Haydi lan at lan at lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan Giddi kızım cibicik Halini <gülüyor> kızım cibicik Ninnini kızım cibicik Nel gitme İmirseme <gülüyor> sen i̇şte gel işte düneleye durma da şöyle bir alayımızı kamarya atsın. <gülüyor> Kocacığım, sen Kamarya değil. Ucaci de mahalle kamaryası. Ben de buradaki hala bak. İyi <gülüyor> <gülüyor> bak kamaryaya. Alıyor mu ki. Ya Gel anne gel. Alo. Koruy. Sessiz çıkar adam. Ne bunlar? Sesli çıkar. Sesli mi? Sessiz çıkar mı? Sesli çıkar. Hayır, abram. Ya hani konuşmuyor yani. Abram. Konuş. Sana konuşma diyen <gülüyor> var mı? Yani, Allah Allah. Konuşmayınca sessiz çıkar, değil mi? Konuşmayınca sessiz de. <gülüyor> Kim benim senin yerine başka mı konuşacak? <gülüyor> Vallahi. Olur ya yani hani konuşmayınca sessiz çıkıyor. Ha. Aza videoyu görüyor musun? Ya. Sen ezlemezsin. Sen. Sen, sen. Sen, sen, sen. sen şöyle dur da çılgın işte tamam. <gülüyor> Öyle lan Sen Türkiye'de hep ne bağırıyorsun? Ya ya. Kokula kokula oyl. Öyle dur. Gel burayı topla. Beni bak. Bana kokula. Tamamri. Ay kızlar, beni çizme. Gelme. Arkadan yok. Görmedim. Nu-l tânără, știu la așa, apoi zici de știu. da. Nu-l bădă. Vier, Da? Da, fai la asta. nu eu, Tamam, <gülüyor> <gülüyor> Hey, Şu, şu evet. Ağzımdan çekeyim Allah Allah Ha? Ağzımdan çekeyim Peki. Alamazsın sen de. Sen de. Sen de. Sen de kola direkt. Vay. Bakın sınırı. Sen Şuraya gitmesin. Ee. Al tamam. Bitmiş. Getirme, bitmiş. yani. Ramize. Yenge sen de şu tarava yaklaşsın Demizli. da hepimizi al bari. Arabayla getireyim dedim. şuraya boya da بعدen bazı yerde 30 tane, 30 tane. Ben de ha böyle. Ha boş ver Şuraya beye. şu be ya şu sandalyeye otur. Bıyan. Amca sen şuraya oturun, tamam. Tamam, otur Hepimiz Gel, gel. Hepiniz ha, ailecek topların şöyle sen. bir araya. Sen de oturaydın, lan. Al, sen sen otur, otur, otur. yanına otursun. diye gel Tamam şu kıyt, pozlu gibi bir şey var orada. Lanıklı istedim şunu işte. seni seni de. Alsın, senin. Ee. de ya. Ben de şurada ben sonra, aldım sonra, nasıl nasıl ya he işte, Sen de bana alın. alın Şuna kızın ben. siz. Oranla da söylemiş. Durmasın da. Odasının oraya da vardı, ben de suyu istiyemedi. Bize Su da. istiyemedi. Su istiyemedi dedim, orayı toplayacağım dedim, sensizlenmedi. Gel o zaman dedim. Kardeşim, ben burada, Oyuncak ağzına alıyor tarağı, Bilmiyorum. Olsun. Giden Yok, ağzına alıyor, iyi ya. Oyuncak Sadece. Hmm. Olur. Kadar el içine giriyor. bak, el içine bak, anam, anam. el içine bak, benim el evet. bak, benim ben el bak, benim el içime bak, benim el içime çıkardım da şuraya koydum, camı şeyinde, camı ya açıyor şuraya. ya, gerçi Hı. rüzgar geliyor da, istesini açabilirim, temiz hava gelsin diyorsanız i̇şte açayım yok şimdi geri şey oh, yok, şuraya Açayım, kapı açılmıyor. Kapı ya, kap açılmıyor. Cam, cam, cam. Halsız oluyor. Şarkı geldi burada. çok seviyor. Şuradaki şey gitar olsaydı, renzi, renzi, renzi, Önce Anne, Tane, gitar çalıyordu. Sadece çalardı. gitar var, güzel çalıyor ki. O ne? Lan, ne yapıyorlar? Ne, ne, ne, şey ne şey. e, yapıyorlar? Oh. Renzi. Renzi. Renzi. Renzi. Oh. renzi. Bak, bak. Oh. ne diyor bak? bak. Oh. Az sonra neyse. Özür diledi. Özür diledi. Sırağın, sırağın özür diledi. Az sonra Özür diledi. Özür dilerim. Aa. Anne ne dedi? Dedi. Özür dilerim dedim. Hadi bakayım. Az sonra seyret. Eee. Çağırma. Hep hep. Aman vurur neydi yok. Yok. Aa, öp bakalım beraberiz. Beni de öpüyor annem. Anne siz özünüz dinlerim. Ben sizi biliyor musunuz? Ha mı sık anlıyor diyor. İşte anne öyle. Anne beciyim, özledim. Hana ben tarafa dönüyor. İlla bu tarafa uzanacak ha annemi bak. Şöyle dönüyor bak. Bak anne. Annenle yiyelim, Bak bak. Seni canı. Senin yiyemeyiz. Boncuklar. Efendim. Boncuklar ne? Rengarlı, rengarlı. Sen ağzına alıyorsun, ağzına alıyorsun. Ağzına bak bu oynanıyor hep. Aferin. Bak Sorry. dedi bak dedi. Özür diledi. Özür El demek özür. dilemek. He özür diledi. Vurdu mu? Vurdu ya Söyle ya. Evet, soru öngür dilerim. Babam Hep soru soru diyorlar... Ölmüyor ama... mu? Şeyde dedi ya... Şöyle tokoştuyduk. O dedi. Solu dedi. Annem hep bir, bir sürü Hollanda'ca kelime öğrendi. Babamdan çok öğrendi. Şey ile... Hollanda'lı ile ikimiz bir girince tokoştuk. Hmm. Diyor mu araya? Hı, Aa, Solu dedi. Hanginiz yatınız? Remzi. Ben buraydım oğlum. İçeri vurdum burayı. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhı <gülüyor> yani, şöyle dedi, o süpürgesini şeyini aldım, ateş kulağını aldım, oralarını süpüldüğüm bir avradı. Oy uçak yapmışlar. Efe tükkede de, böyle iyi. Hemen dün Leriman'ın sizin o yuvardağı diye geliyordu, çantasına sarıldım hemen. Biliyor musun? Hadi vurup dedi. Ne dedi, ben çağırdırabilir dedi. Kadın <gülüyor> <gülüyor> mı? Kadın, kadın. kadın <gülüyor> şey, Ay, bu, o karşı değil mi? Kadın, kadın. İhtiyel <gülüyor> <gülüyor> kadın. Çantalardan geliyordu, hemen ben mağaz çantalara sarıldım, yuvarlıcağı Anlıyorum. Anladım. Çiğdemiz de şey ya, de. <gülüyor> okay dedi. Çiğdemiz de ben tanıyorum, değil mi? Evet. Bak ya, ben, çıkardım. ben çıkardım dedi. Evet. sorry. Sen özür <gülüyor> <mı> diliyorsun, soru <gülüyor> <Özür dilerim. gülüyor> <gülüyor> Bart betince gidiyor, sıcaklar bitti. Haydi nıtı nıtı nıtı nıtı nıtı nıtı nıtı nıtı nıtı Sormağında yüzükler, evet, oy sana dolanayım oy. oy, oy. Remzim. ne dur bu güzellikler, ne dur bu güzellikler. Ne bu güzellikler. Ne bu güzellikler. Ne dur bu güzellikler. Ne dur bu <gülüyor> Kolunda bilercikler, kolunda bilercikler. Oysa ben dolanayım. Ne dur bu güzellikler, nedir bu bu güzellikler. <gülüyor> ne dur bu güzellikler. Hemzı, ağzı yapma. Ağzı alma ne diyor? <gülüyor> alma. Dişlerin, dişlerin ne olur? Elimden yapsana. Şşş. Bak, bak, bak, bak, bak. Ağzı yapma ne diyor? Ha öyle. Yap. Ha, ha. Ellerle. Ha. Bötül öyle seni dinliyor valla. Seni şarkı söyleyince <gülüyor> öyle dinliyor. Şöyle bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Abla okuldaymış. Benim şura burayı çizdi gelince. Şurası şey değil mi? Yani. <gülüyor> Ama el ağzına dur. Şöyle diyeceğim bak. Ya gösterdim ben. Öğrendiğim gibi böyle. Şöyle. Evet, Emine, Remzi'yle şu, remzi şu boynundaki sandalyeye bir geçsin. <gülüyor> Azıcık şöyle bir baksana, Remzi. Havasını, remzi. Konuş. Evet. Remzi, Prata. Annenle, Suanne, şeyin bir bir şeyin remzi. Bir, remzi, bak. Açın. Remzi, evi prata Konuş hadi, söyle. Anne ne diyor? Remzi, otura çekiyor bak. Prata. Ne diyeyim? A. Nemzi. Sütçey <gülüyor> bu Benim, var ya, bu, nemzi var. Nemzi, kek mahiyer. Dayı'ya ne der, derler şeyde, horlanacak? Evet, Burada dayı bu var, emri bu var daha. Ne bileyim ben hani... Ne var lan? Babanın kardeşine ne deniyor? Annenin kardeşine ne deniyor, ne Annenin kardeşine tantı. Şey İyi? E? Tant. Tant. İş. İyi ki tantı, tantı al. Takhtak. Tantı, tantı. Tant, tak. Tantı. Tantıymış annenin kardeşi tantıymış. Tı, fatı. Babanın kardeşi? Babanın kardeşine de om. Om. Biz amca diyor. Onlar da amca Bırak. diyor. O diyorlar. Biraz aşağı verdesin. Öbür yere gelmem. Yanbezler buraya. İçimize gelemez. Al. Hapı açıp bakalım. Bu da diyor bak sen o diyor. Sağlığı da söyle. Hastalar bir devrini geldi. Dikkatli. <gülüyor> Şöyle i̇şte hasta gibi davranmıyorlar da işte özür yürüyemeyenlerde Yürüyemeyenlerden aramasıyorlar. Ağzı kalma. Var. Necim ağzı kalma. Öyle elimle yak. Öyle elimden çıkart. Bahar anne Betül'den konuşacak. Dur dur. Şenir şeyler söylüyorlar. Dur. Şarkı söylüyor. Haa! Bana <gülüyor> şarkı mı söylüyor? Dur, dur. <gülüyor> dur. dur. dur. dur. Ben de dedim söylüyor olur da tane şarkı öğrenmişti var Oğlum, oğlum, oğlum. Ben gel. Fethi acaba karnımız var. İçecek miyiz için? Ne istiyor? Ne istiyor? Ne istiyorlar? mu var? Ne, ne, ne? Renzimin yaşında sıvap yapıyor. Cemz'in yatağını kar gibi etmişler, bembeyaz. beyaz. Ben yatsayım, reznine, reznine yatıyorum ben de. Valla Mehmet'in yatağını pembe, beyaz etmişler, kar gibi. Kız ne yapıyor? Abi ne yapıyor da durmuyor? Anne tutuyor kız kızını, hiçbir halde valla. Bak şimdi. Dikide, dikide, bak, bak, bak anne kendi zanlıyor. Bak, o, o, o, o. ne biliyormuş kız? Öne doğru uzanıyor. <gülüyor> Neriman görüyor musun? Valla bak, ben masuz. Ne yapıyor? Bak, anne, bak anne kız, bak, bak, He. yan tutuyor masuz. Valla kendi dönüyor oraya. Heee? Kız seni yiyin. Kız kız sen ne biliyorsun kız? Şuna bak. Büyük hasta iyice sallanacak. Bir de tıkı <gülüyor> tıkı tık, tık, tık diyecek. Ya? Abi şimdi sustu. Betül bile oyunu istiyor valla. Seni üpün. nasıl sınayacaksın kızlar? Kocamanmış bu hatta. Evet. Ben muhmetle mi? Öpme izin vermiyormuş sana. He. Ben hiç öpüyorum sen de. Diyor, sen severim. seviyor sen eve gelince yani. kapıyı bize kim açtı? Ya, annen açtı değil mi? Anne anne diye. Ben konuştum. Diye. De Böyle dağın, sen gel de. dedi. Yukarı üstüne bastı çıktı. Değil evet. mi? Ben üretim ellerin anlandesi olayım. Ben üretim ellerin anlandesi Ne yapıyor Oo, oh, eyvah teker düştü. Teker de mi benziyor mu? Teker düştü. Teker. Teker düştü. Eyvah teker düştüm. oyuncağı düştü. Ama kırılmış şurada. Aa, ya. Kap kırılmış. Artıya. Şu şu kırılmış. Bir de o kırılmış. Bir de o kırılmış. O beyaz. Renklerine de söyleniyor. O kırılmamış. Aa şu kırılmış. Değil mi? Hmm. Ağırı, hmm. masası, masası, Bu da kırılmış diyor. Asıl oynayacaksan oynak. Hmm. Ev diyor, haus ev evet. diyor. Ağırı. Ağırı. Houses, Ağırı. ev. Bu beyaz değil mi? Be beyaz. Yok. Ne? Renk diyor canım. Bu beyaz değil mi? Bunu da Hepsini yıkamadan beyaz değil mi? Burası sandı sıra bu bence. Let it, let Beyaz diyordu, beyaz da ben onun için biliyorum. Beyaz Bak. değil mi? Bak. Kırmızı şurada değil mi? Kırmızı. Kırmızı. Kırmızı. Hepsi ne biliyor? Kırmızıyı, maviyi, hep biliyor, sarıyı. Yeah. Hep biliyoruz. Bunlar renkler He. Ee. Bakın. Biraz renkleri çok seviyor. Bakın. Balabal. Balabal. Benim Oysa da yapıyor. O, da yapıyor. Oysa da yapıyor. Sizi de yapıyor işte yine de arada. Neden yapıyor ki. Çocuk Beni, beni götürün diyemiyor. Akıla gelmiyor işte. Niye arıyorum? O yüzden de sıkıldığından bilemiyor. bindireyim mi yine seni? Bak hadi anne. Altyazı M.K. Altyazı Ay. bak şimdi de ben <gülme> ya vallahi vallahi vallahi akrilik vallahi ben de vallahi toridi var ya. Sonra da bak baş vuruyor. Aa. Abi toridi miş ha. Gelmez. Var mısın can? Ha. Gel. oğlum? Annenle Aa kırılmış dedesi. Diyor anne ne diyor? Aa kırılmış, kırılmış. He? Kırılmış. Kırılmış mı? Kırılmış mı? <gülüyor> kırılmış. Ne mi? Neyse remzini için kendi kafasında. Remzi kırılmış mı? Demzi kırılmış mı? Aa şu da kırılmış. Aa, şu da, kırılmış. Bak Aa, köleğim, ama, <gülüyor> kırılmış. Kırılmış. Ne? Kırılmış. Şurada kırılmış. E evet, sen evet. otobüsün saati geçti. Hı? Niye? Aa, ben böyle şey yapıyorum zaten. Gelir, saat işte saat o yüzden altı diyorum ya. Da, da, o yüzden işte altı ne diyorum ya doluyor. Bak. Gidip bakıyorum. Üç zon, niye ki? Üst mü? Ne kuruyor, kuruyor mu şey dört mü oldu ki? Dört evet, olmadı daha, ben kadına dedim ki dörde kadar bittim. Nasıl bakın? Saati, o kendi dedi, fir dedi, ya dedim. Fir'ü demiştir. Ee, fir diye, Saati kuruyor kendi mu? sordu. Ben de, ben. Zaten hemen yazıyor böyle, hani gösteriyor. Demeyen, yoksa diğeri unuttu, five diyordu. Bunda fir dedi, bende yağ dedi. Mane de. Mane Neriman'dan gelseydim 3'e kadar diyecektim ama Betül vardı yani. Ya o yüzden çabuk görürük diye, 3'te çıkarırız ama yol tutardı, 4 olurdu yine eve gelen anadır. Değil mi? Yarım saat tutuyor de yol değil mi? Yarım saat tutuyor. Evet. Ağğğğğğğğ evet, evet. Fanta o. Evet. Şey yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ver, maya, Ler, ne, ver, ver, ver, ver, ver, ver, ver, ver, ver, ver, ver, ver, ver, ver, ver, ver, ver, ver. Bunu da vermeyeceğim. Alsın o mendiliye. Ablayın. Ablayın mı? Siz alma, alma. Alma, Alma amca. Aç şu mendilini. Ben de. Şöyle geçsin de alsın. Aç, Al, ablayın. Şunu da Prolubak koy evi, koy koyu. Hadi, hadi. Hadi, Cebine koysa, cebine koymuyor, var cebinde. He yani, mendilini cebinden çıkartırsın, mey öğrensin diyor. Var, ha. Yaptır. Yaptır. Yaptır. Yaptır. Yaptır. Yaptır. Yaptır. Yaptır. Yaptır. Yaptır. Yaptır. Yaptır. Sırflarımızda giriyor. Hep evet, müzikleri. Ben tuşta kalacak burada biz Oradan da bak sana. Dın dın dın dın dın dın dın. Dedesinin ayrı kalacak. Dur sen bana böyle der misin, ağlamam mı? Bahala! O düdüş beni görüyorum bak. Annemle dürtül hadi. Vallahi görüyorum ben seni ne? Görüyorum. Ne? Mozada ah demiş. Görüyor Onu götürdüler de beni götürmediler diye ağlar. Neyse bugün sizden yazsın. Ya. Kasım bizdeleri Yarın Büyük. var mı? Yok ne? Var mı? Sıkıntı vermesin. Sabah. Yarın cuma Suma. ne? He, cuma. Sabah var. Kasım. Onu götür. Dokuzda mı olur? He he. Sekiz buçuk. Sekiz buçuk. Tamam. Sekiz buçukta verir Sevinsin bağlamış. Ne Şimdi Remzi buraya da geldiğimizi duyarsa üzülür he. Beni götürmediler de onlar de gitti diye. Bir diş olsa götürürüm. E, Anne bana alırsan, e, e. beni onunla ah, getirir. Ah bebeğim. Annecim benim annecim. Güzel annecim. Ne sarar olmaz ki bize geçsen. nasıl görüyor ben Kim? Ben Çiğdem mi? Çok, yani çok istiyorsunuz. Onlarla onlar... Olsun. Onları bahçeye götürür. Niye ne bir şey diyor ki, düşünün öyle sefak mı? Çok selle saktı. Öyle mi? Aa, ne zaten bacıtmıyor. yorulmasın mısın? Düşünün, şöyle koyarsın da gidene kadar çıkarak var. Dede de var. Dede Bakalım. Gece Dedeciğim. Ama 4 Ne istiyor yani, Çikolata. Çikolata, çikolata diyor. Çikolata. Çikolata. Diyor, diyor. Çikolata, çikolata. diyor. diyor. Çikolata. Ya Hamas Halef abi. Ha, otur. De. sen otur, sen otur, de. Çikolata de bakayım oğlum. çikolata. çikolata. Allah dede diyordun o, ya. dede diyordu o. O 10 minuttu be. O 10 dakika gidiyor. gününden nasıl olurmuş? O dilini yut. Ne zaman? Ne de. De de. Aa de bak ne dediye bak. De de kaçtı da. Ananı söyle. Avuna de. Mama diyele. da kere. şurada çok şekerli. Şekerli evet, olması sadece yiyer mi acaba Onu çok şekerli. Çok şekerli de bağırırız. De de oğlum. Dede. De Dede. Siz gelmeden önce de nasıl şeydi? ediyordu? Aradı başka kimse var Baktı öyle. Kodum, kodum. Mahni doldu. Mahni doldu. Aha, şuan o yaptı. mı? Hmm. Çok şey diyor, kesiyor. Kısa kapı bir şey, tamam Dillerle mal aynen anan öyle. Baby Lacker. Ne tatlı değil mi Remzi? Çok güzel. Çok sevdi bak öptü. seslenmedi, Çiğdem gelseydi çiğdem derdi tanırdı. Gelene geldi ya konuşurdu güzel belki. Ne? Baba. <gülüyor> <çık, çık>. Bana <gülüyor> bunlar çeke. <senin. gülüyor> Adamın kapıyı vurma ya. Ecik diyor ojekte diyor bu kapıyı. Bak bizi alın, ojerek alınır lan? Orada diyor. Sevişerek olur mu? Resul bu, kavgacı bu. anne ne var ya bu kavgacı annenin. kavgacı annenin. Evet. <gülüyor> Yalnız Avukacığımda neye tutuldun mu sen? Gördün mü? He? Bu, bu saatte. He. Seni bolca selamlar götüreceğim sana oğlum. Baba. Babasına hayal geliyor. Babasına diyorum, hayal geldi bizimle. He? Bak! Bak! Var mısın akifin? Hayır. Sosu mu sen? Sakın mı? Ha. olsun. Tamamında kümener var. Şimdi change. Hayır çubuklar. Mener var. Hı? Dur. E Tamamında şu mu? Ne? Raflara ah, oyuncaklar. <gülüyor> ha. Ofa, soruşa. Sakmerm. Hmm, ne şey ben oradayım. Gide, gide. Sakmerm. Ne dedim? de bu <g> Acı koç. Muazı yoktu o, sıfayın. Muazı var da azası iyi, çikolatayla direkt O Filistiz'e lambayı unutuyor, sahip içeceğim, hiç unutmayacağım. İymezse içecek içi yok. Nurettin abi içerken onu işte, ona içer mi diyeyim da limonata'ya benziyor ya, kolay iyi demek işte, Keşkondan işte. koltuklar. Tardağa içti. He he he. Beza bundan koy dedi. Ben Türenmek vereyim mi? Yok yok. Şey ya, olayla çocuğa, bisküvü indireceksin mi çocuğa? Bisküvi bek şekerli olan var. Öyle biraz indireceksin mı? Bu yedi ya. Yedi dedik. Vahak geldi. Ben arabasını verecek. O ürettin. Essek araba mı var? Vallahi. O, hani beni şaşırttırıyor oğlum. Sana ne söylüyor oğlum yavrum? Ne şaşırttırıyor? Ne bileyim ben? Arabayla geliyor. Ben kartı gösterim de. Ver Neri mana kartı da. Kart mı? Ee. Bu kartı da neyden ondan kullanacağım gidiyor. Bakala Neri man. Yok ne kadar gelirim. Bak. Ha. Biz ondan santral istasyona geliyorum. Bir kişi aslında şöyle dedir. basması gerek en fazla. Bazısı biz bile basıyor. Bakala adam fazla bastı ben. Yani altıya basacağına. Kaç tane bastı? Şöyle altıya basması gerekiyor ya. Şöyle dedir, dedir, dedir. Gel <gülüyor> <Ben> Baba. Ne <gülüyor> dedi? Gel anne. Sen tuvalete gideceksen söyle anne. Baba sana açma. Geldim geldim. Gel bak. Bak. Bak bak bak. Şuradan geç. Şuradan. Oturursun ta ki. Hatice, Şafak'a Baba Öyle mi? O yüzden ne işe ne işe ne işe ne o kadar adamın ağzının içine de çekti. Çoktan başına gelen, bak konuşmanız da çıkıyor haro. Hepimiz çiçek de yok yok. açın açın açın. Perde açın. Çekme, çekme, çekme. Türkler, Türkler, Selamlar. Türkler, Türkler, Selamlar. Türkler, Türkler, Selamlar. Türkler, Türkler, Selamlar. Türkler, Selamlar. Türkler, Türkler, Selamlar. Selamlar. Türkler, Türkler, Selamlar. Selamlar. Türkler, Selamlar. Selamlar. Yoksa şey gibi değil. Bu filajlar var Bunlar mı var Nurettin üstünde filajı? Yok ya filajı. Allah'ım ya, çabuk. Ben çabuk buraya şeyin. Ben çabuk bu şeyin. Olur. Karıla tarihini yazmakla tarihini yazmakla ne ya. Çay yapmaz. He. Çay. çay. Getirin, getir. Yok, yok. Getirin. Getirin. Sabaha kadar soğuk yiyecekler. Olmaz çay içsin. Baba, ha ha. Ha ben merak olsun, çok az hareketine bir gelmeyin. Biz gelin de ondan olur. Aman işine geldim keşke Muhammed'in. Şşşş, Gel şuraya Şşş, Şşş Hayır, boş verin. <gülüyor> Hayır, şuraya Hayır. Hayır, çirkin şimdi. Gel yani. Konuşun. Ben anne. Şıhan'a. Şıhan'a sen de sinemaya. Mir çekiliyor. Taraf. Taraf. <gülüyor> <Kale. Evimi göstereyim, gülüyor> ya şurayı bak, şurayı <gülüyor> gerçekten. Allah Allah. İyi bildik süzül, pusun vallahi. Şekerler aynı süsten yapılıyorlar İşte ben o yüzden diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Örmedin mi? Oraya da ördün Şükriye'yi. Şimdi <gülüyor> um, ördün de şapka yok. Şapka. şapka Doğduydun mu yenge? İki tane de şapka ördüm, yok. Burada doğru anasını yani. yaptı da yani. Orada kurdu aleyi yapıp orada doldurdum. Bak kardeş. Ya evet. şu çocukta şey ki kaldı. Getire de göster ya. Şahin çek lan. Hadi yürüin. Siz gelin kız. Vallahi geliyor, geliyor bak sana doğru. Aman baba yavaş. Şu çocuğu çek lan, çocuğu Küpren çek. Kıpray çekin, üretmenin. Fatma'ya da çili şey dostu aydı Betüş. Fatma'ya getirin. Beni ya. <gülüyor> <gülüyor> Hatice, <bıçakım abi>. <gülüyor> çekmiyor <gülüyor> ya. ya. Şey yani. Atıca şey abi. Niye çekmiyor ya? Beni çekmediği. Çıverdi, tablaçaydı. O iyi oldu abi. Ağır makyaj mutluluk Ne o kızım? Yok. Bıderken abi, bayağı güzel oldu. Gelme. Gelme. Gelme. Sen da konuş da. Doğan. Sen ki ayarlayamıyor ki siz. Gene ya şey yapmayız ki. Şirket. Ördekler. <gülüyor> Sıır <gülüyor> kiphale <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çarşıya gitmedi Ah kuzide, bu kadar sıcak. Sen mi? Efendi gibi oturup anlamıyor. Yani neye yarar bu? Bir daha dikkat etmiyorsun tepki vermiyor konuşuyor. Ne öğreceksin? Konuş. Gel otur. Başkaldırman neyiyse, anan. Saçacak. Yani Allah'ın en kötü bir temeli Yani milleti çalan bir sigara dumanı bizim çekmediğimiz. Bilmiyorum. Yiyeceksin ana. Şınçasa da bir şey giyasse. <gülme> <gülme> <gülme> <Ş> <gülme> Şu çarza da şununca yapsa. Anne, sen dene. Dene de. de, söyle de. Sen dene bak şeyin gazı. Ananı ne diyorum? Hatırına bak. O hep sikiyalanlar. Yallah. <gülüyor> şu anaza derdi gelti ya. yok ya, onun telli, yerin gitti 32 dişimin nerede ne kadar buldum gitti evet, <gülüyor> o gelmek mi çocuklarla gitti çocuklarla da, bu da, bu. Dolar, dolar, yani, da. açık kalpti ne karışmanın kapısına acı kalptoldu mu kafirciğimir ne ne ne ne ne ne bilmadınız lan ey ne kız baba ha? Karaypımışlarından... Ha? Na na na var başlığın, Kaymettin bana mutlana Yemettin Bana bu kadar dikkat etmişti yani Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. O canar binin Ertan'ın süreliği Göşen Göşen anamın beni Sıra sopla Olmuş Asker Çok uzaktan Abdullah tez tez ...şey var ya... Allah. Allah. Allah. Allah. Ne? Bizim kasete alıyorum ben bunu, biliyor musun? Öyle mi? He! Ha. Hangisi de? He, ha, bizim kasete alıyorum. Barvin, Bu barvin. bizde kalacak. Ee, şey, annen gülengi ne oldu lan? Annen gülengi ne oldu yani. Değişti. Evet. Annen gülengi ne oldu? Annem gülengi, gülü yolda. Onlar gözü görmeyecek lan. Aha Onlar gözü görmeyecekmiş. Onları götüreceğin alsan. Onları Sen gönlümden gönlümden senden canım ben de ben Şöyle de Sen dönüyor mu? Şu Hayal etme lan. Kendi evini barı etten olur mu lan? Yüzümde mi olur? Ellerimde mi olur? Onu evde canlandırın diyor. Canlandırın diyor lan? Alamıyor mu? Alıyor bu nasıl şekilde iyi. <gülüyor> bak, kızımı uçuğum yapmadan da Sen gelir Telefonda bir kız şehri Telefonu açarlar ben ne Sen kızlar, güne de kızlarlar Telefonu da açarlar bir günler E o ya. niye şey etmiyoruz Niye dönmüyorlar la Ne bileyim. Dönmüyor mu? Tamam. Şahım olması, başı e, sağa diyor. Beyaz, siyah, beyaz, siyah diye gidiyor. Gel dayar diyor oğlum <gülüyor> diyenler. Aman. aman yanlış yapan da dur elleme. Benimle oynamadın. Ben köpek Tuvalete gitmek Tuvalete git. Ya Onu açma, açma. Tamam. Tuvalete baba. Kendi gidiyor, geliyordu lan. Dönüyordu bunun. Hahah. Ya. de baba. Geldi ayarlıydı lan dede. Tamam. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Ne yapıyor? İzlediğiniz Bir sonraki videoda Bir Tamam, tamam. Sen. <gülüyor> için